Ülkemizde bir bebek dünyaya geldiğinde babalar sadece 5 gün izin kullanabiliyorlar. Oysa bunu değiştiren şirketler de var. Onlardan biri de Pfizer Türkiye. Pfizer Türkiye yeni bir bebek dünyaya geldiğinde babalara artık 12 hafta boyunca izin vermeye başladı. Çok yeni bir uygulama toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına çok önemli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü bir bebek var. O bebeğin sorumluluğu hem anne hem de babaya aittir. Bu nedenle 12 haftalık iznin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi izni kullanan ilk aile, ilk çift yanımızda Gökhan Karaaslan baba iz, babalık izini kullandı. Serra Karaaslan da eşi kendisiyle birlikte yayınımızdalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Oldu. Seyren <gülüyor> Hanım iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir uygulama. Ben de istiyorum ki pek çok kişi bunu duysun. Diğer şirketlere de örnek olsun. Uygulamayı, ayrıntılarını, neler yaşadığınızı hepsini tek tek konuşacağız. Ama önce sizleri yakından tanıyalım istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz? Şimdiye kadar hangi şirketlerde çalıştınız? Ve şu anda Pfizer Türkiye'de hangi görevde bulunuyorsunuz? Ben başlayayım. Ben 1988 yılında Almanya'da doğdum e, ama hani bütün öğrenimi Türkiye'de gerçekleştirdim ve üniversiteden mezun olur olmaz e, Pfizer Türkiye'de çalışmaya başladım. E, arada kısa bir roğuşta pazarlama deneyimim var ama genelde bütün kariyerimde Pfizer'de çeşitli departmanlarda görev olarak e, bugünkü rolüme geldim. Finans, satın alma. Pazarlama Ürün Müdürlüğü diyerek 10 yıllık deneyimimle şimdi hem dijital ticari mükemmellik lideri hem de hasta projesi lideri olarak görev alıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Sana söz ederim. Benim de ismim Gökhan Kara Arslan. 1988 yılında doğdum. Ankara'da doğdum ben. Yaklaşık hayatımın 21 yılında Ankara'daydım. Orada TED Ankara Koleji üzerine Ankara Fen Lisesi. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, İstanbul'a giriş ne Pfizer'de işe girmek oldu açıkçası. Yaklaşık da 12 yıldır Pfizer'dim. Ee, Pfizer'de Finans Divizyonu'nda e, kariyerime başlamıştım. Ee, orada farklı departmanlarda görev aldıktan sonra Finans Divizyonu'nda yönetici oldum. Ee, sonra da Pazar Eşim Divizyonu'nda e, son 5 yıldır e, rotasyon kapsamında geldiğim e, divizyonda çalışıyorum şu anda da mevcut görevinde pazar erişimi ve fiyatlandırma süreçlerine liderlik ediyorum. Peki kaç yıldır evlisiniz ve ne zaman çocuğunuz oldu? Pfizer için de babalık izni nasıl gündeme geldi? Biz e, 2011 yılında Selay'la tanıştık. Hatta bugün de tanışmamızın 10. yılı. E, 2015 yılında da evlendik. E, 2000, geçen sene Şubat itibariyle oğlumuz Kenan dünyaya geldi. E, babalık izni açıkçası çok konuştuğumuz bir konu değildi. Aslında aslında dünyada da çok konuşulan bir konu değildi. İşte Kuzey Avrupa ülkelerinde duyardık yok. İsveç'te, Finlandiya'da, Tektük. Sonra bir anda gündeme oldu. Gündemine girdi şirketin. Türkiye Pfizer Türkiye organizasyonu hızlı bir şekilde uygulamaya aldı. 2021 yılının başı itibariyle 12 haftalık babalık iznini tüm şirket çalışanları için geçerli olacak şekilde duyurdu. Bunu yaparken tabii 2020 yılında yeni baba olan ebeveynlerini de unutmadı. Yani geçen seneden itibaren geçerli olacak bu şekilde bu uygulamayı başlattı. Bu sayede açıkçası ben de faydalanabildim bu uygulamadan. Ve şans olduğu ki ilk, ilk izne çıkan kişi de ben oldum. Bir anda böyle hayatımıza girdi, şirket duyurdu. Öyle olunca biz de iş planlamalarımızı hızlı bir şekilde yaptık. Hemen e, duyurur duyurmaz ertesi hafta ben e, izin hı -hı. almıştım. E, eşim de belirli bir dönem izin aldım. Döneminde almadı tabii ki bana eşlik etti. E, güzel, keyifli bir dönem geçirdik diyebilirim Tüley Hanım. Peki ne diyorsunuz? Geçirdiğinizde neler yaşadınız geleceğim ona ama babalık izni kullanmak neden önemli? Ve nasıl karşıladınız bu izni sizi? Hı hı. Ya, e, ben birisi olarak çok açıkçası e, keyif aldım bu süreçten. E, önemli buluyorum bu süreci çünkü e, tabii bebek dünyaya geldiğinde e, kanunen e, bir dönem var annenin izin alabildiği. Orada babaların izni çok limitli yasal olarak Türkiye'de. O süreçte eşlik edebiliyor olmak eşinize çok çok önemli. Çünkü hayatınız bir anda değişiyor bir bebek, bir bebek olunca. Evde iki kişisiniz, üç kişi oluyorsunuz ama sanki bir, doğrusal artmıyor o şey, evdeki kişi sayısı O bir kişinin evde yarattığı etki üç kişilik bir etki gibi oluyor. Hem bakımı hem ilgilenilmesi ve annenin üzerinde de ciddi bir yük oluyor. Burada hem anneye destek olabilmek amacıyla... Hem de sonrasında, yalnızca anneye destek olmak da değil, e, bebeğinizle olan ilişkinizi geliştirebilmeniz amacıyla, yalnızca yeni doğumda da değil, işte bir yaşım, ben bir yaşımda kullanma şansı buldum bu izni, oğlum bir yaşına yaklaşıyordu. E, orada bile e, size anlatamayacağım şekilde fark etti e, Kenan'la, oğlum Kenan'la benim ilişkim. E, yani çok basit bir örnek vereceğim belki ama Gündüz oğlumuzun iki uykusu var. E, çocuğumuz bende uyumazdı hiç, annesi dışında birisinde uyumazdı veya bakıcısında. O geçirdiğimiz dönemin sonunda yalnızca benle uyumak isteyen bir hale geldi. Öyle bir şekilde ilişkimiz gelişti. Tabii küçük bir örnek bu ama katkısı açısından, anlamı açısından benim için çok çok önem arz ediyor. Ayrıntılara gireceğim ama ben dedim ki başlangıçta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli bir uygulama bu dedim. Ne dersiniz siz de eşitliğin sağlanması için? bu babalık izninin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Burada ben yorum yapabilirim. Ben de bu konuda hassas ilgili araştıran biriyim. O yüzden hani e ebeveynlik dendiğinde, annelik rolü, babalık rolü dendiğinde aslında hep şu oluyor işte babalık izni anneye destek olmak için mi? Ben öyle konumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ebeveynlik dediğimiz bir işbirliği ve biz bir, bir bireyin aslında ayakları basan noktaya gelene kadar onu eşlik ediyoruz. Biz onu yani birini oluşturmuyoruz. Bir şey o Ailemizin yeni üyesi, yeni bireyi kendi ayakları üstüne basan gelene kadar işbirliği yaparak onu bir noktaya getiriyoruz. Şu an toplum o noktada değil. E, bu izin buna çok katkısal. Biz ailemizde bireyse bunu yaşadık. Yani ben e, birçok konuda mecburen e, daha ilgili olduğum için, bebek bana bağımlı olduğu için dünyaya geldiği anda yönetimi ele alıyorsunuz. Ve o siz aldığınız noktada karşınızdaki bir kişi onu yapma destek vermekten çıkıp işbirliğine geçene kadar sizde kalıyor o iş. En basitinden bebeğin ek gıdayı, ben bizim canlı örneklerimizden bahsedin. Bebek ek gıdaya geçer. Anne düşünür öğlen ne yiyecek, akşam ne yiyecek, yemekler nedir. O menü ayarlama ben hafta pazar bir oturuyordum, açıyordum. Neler yesin, neler alız, ne onun alışveriş, bir sürü katmanı var. Biz Gökhan babalık izni aldığı noktadan itibaren ben toplantıdayım, bir çıkıyorum Kenan yemeğini yemiş, her şey düzen, o kadar. O işbirliğinin gerçekten somut katkısı olan bir süreç. Çünkü işin başına nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Yani biz ilk baş öyle başlatamamıştık. Hem eşimin işi çok yoğun, hem ben izinliyim, hem de böyle bir algımız da yoktu iş toprağın altına elimizi soktukça babalık izniyle birlikte bunu oturtabildik. Ben herkese de bunu söyleyeyim. Yani babalık izni toplumsal cinsiyet eşitliğini çok destekleyen bir uygulama, işbirliği olması lazım. Ebeveynlik dediğimiz şey anne, baba anneyi desteklememeli. Bu ifadeleri bile bence değiştirmeliyiz diyeyim. Hani <gülüyor> müdahale olursa senin katkın varsa. Sanırım. Ben tamamen e, hem fikrim Serra'yla. E, yani hem çocuğun doğumunda hem gelişiminde, işte ayaklanmasında bile e, onun elini tutup onun yanında olduğunu bilmeniz, ona hissettirmeniz. E, yalnızca şimdiki ilişkiniz için değil, bence uzun vadede de e, ilişkinizi çok çok geliştirebilecek e, bir şey. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk ilk üç yılında ne görüyorsa, e, üç yaşına gelene kadar ne görüyorsa, ne öğreniyorsa bunu hayatı boyunca taşıyor. Onun o sürecinde e, çocuğunuzun yanında olabilmek... E, Eşinizle beraber onun gelişimine katkı verebilmek çok çok değerli. Ee, babalık izinde ben bu perspektifte biraz değerlendiriyorum açıkçası katkı anlamında. Siz daha çok tabii baba ve çocuk ilişkisi açısından söylediniz. Ee, ben daha çok tabii ki burada hayatı paylaşmak adına sormuştum. Elbette sizin söylediğiniz çok önemli. Mutlaka çocuk baba rol modelini görmeli ve onunla iletişim içinde olmalı kendi kişisel gelişim açısından. Siz bu babalık izninin anneye bir destek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa hayatı paylaşmak adına çocuğu nasıl ikiniz yaptıysanız çocuğun sorumluluğunu da eşit olarak paylaşmak olarak mı görüyorsunuz? Ya izinden bağımsız bu konuyu zaten ikinci şekilde gördüğüm için e, sorumlulukları paylaşıyoruz. Tabii ki bazı sorumluluklar var ki şey. o paylaşlamaz ve annenindir. E, mesela çocuğu emzirmek olsun, <gülüyor> ben babalık emziriyorum ama onun dışındaki her şey için. Ee, açıkçası e, olabildiğince sürece dahil olmak, süreçte liderliği üstlenmek, çocuğunuzla, çocuğunuza katkı yapabilmek e, bu bir ebeveynlik yani bu e, anne ebeveyn ve baba o anneye destek olacak e, noktasından çok uzak bir şey çünkü zaten bir çocuk yapmak bu e, yolcular beraber çıkmak demek. E, bu bilinçte olmak lazım biraz. Bu izinden bağımsız olarak yani. Tabi bu izin bunu biraz daha terçilmiyor onu söyleyebilirim. İzin fırsat yaratıyor diyebiliriz Tülay Hanım. Şöyle yani vakti olsa belki her, ya, içinde isteyenler de vakitsizlikten yapamıyor olabilir. Ee, bence bu izin bunu sağlıyor. Ee, bebeğin banyosunu yaptırmak için o iş yani eski dünyayı düşünen işe gidip gelme, trafik, şehir yoğunluğunda o vakti yaratamayan evde olduğu zaman o zaman bugün ben yıkayayım. Banyosunu bugün ben yaptırım. Altını ben değiştim deme alanı yaratıyor. E, niyet var. Niyete fırsat tanıması açısından değerli bence. Peki şimdi 12 hafta hakikaten güzel bir süre. Gerçi başka ülkelerde örne örneğin Finlandiya'da bunun 7 ay olduğunu biliyoruz babalık iznenin. E, umarım bir gün 7 aya da gider bu süreç. Ama 12 hafta da hakikaten güzel bir süre. Neler yaptınız? Evde neler oldu? Tek tek sizin kendi gözünüzden... Anlatmanızı isteyeceğim, izlenimlerinizi, yaşadıklarınızı. Ya tabii pandemi dönemi olduğu için evdeydik bir taraftan. Bir taraftan da evdeyiz ama çocuğumuzun da biraz doğayla, doğada vakit geçirebilmesinin önemli olduğunu düşündük. Onun için böyle iki 3 haftalık bir süreci bir köyde bir ev kiraladık. Oraya gittik, böyle doğanın içinde. Doğanın içinde. Doyla baş başa kalabileceğimiz, Kenan'la birebir ilgilenebileceğimiz e, fırsatlar yaratabilmek açısından o iki üç hafta açıkçası çok keyifliydi. E, i̇lk başta yani e, tabii çocuk bir şey oluyor, ya baba evde ama be, ben evdeyim bir taraftan pandemi döneminde evden çalışıyorum ama beni görmüyor çünkü ben üst katta çalışıyorum oğlum alt katta oynuyor. Ama sonra. Bir anda laptoplar kapandı ve ben çocuğumun yanındayım birinci gün. Böyle bir şaşırıyor ilk başta, şaşırdı. Sonra bir alışma süreci oldu. İşte ilk gün, mesela ikinci gün uyutmaya götürdü, uyumadı bende. Üçüncü gün uyumadı. Dördüncü gün böyle hafif bir şey yaptı ama beşinci günden itibaren, yani bir çocuk zaten üç dört gün içinde yeni bir düzene geçiş, <gülüyor> geçiş yapabiliyor, adapte olabiliyor, alıştı. Ee, onunla beraber, işte biz mesela güne başlıyoruz, başlıyoruz. Ee, bu sabah benim toplantım yok, sabah toplantım yok. Beraber kahvaltı yaparak başlıyoruz. Beraber kahvaltılarımız oldu. Ee, sabah o kahvaltı e, seansında ben biraz devralmış oldum. E, her sabah o geçirdiğim süre boyunca kahvaltı yaptık oğlumla. Keyifli kahvaltılarımız oldu. E, beraber oyunlar oynadık. E, i̇şte bir bebek, ben, o zaman daha e, tabii iki ay oldu. E, ayaklanıyordu yavaş yavaş. Böyle düşe kalka, ona olabilince destek destekledim, bazen düşürdüm. Düşürdüğümde çok üzüldüm. Tabii. <gülüyor> ya işin içinde olunca, desiz de siz sorum, daha fazla sorumlu olunca çocuk düşürür, daha da fazla üzülüyorsunuz. Böyle şeyler de, yaş de yaşadım tabii. Ama o süreçte işte yanında olmak günün sonunda çok çok keyifliydi. Ee, başladığım yerle, bitirdiğim yere, yere bakıyorum. Ee, biz de daha e, sorumlu insanlar haline geliyoruz. Ee, çocukla beraber vakit geçirdikçe, biraz çocuklaşıyoruz belki. Ee, bu tarafı var, ee, daha duyarlı oluyoruz. Ama bir taraftan da daha da sorumlu oluyoruz. Çünkü o beraber geçirdiğimiz zaman da e, çocuğu, oğlum, kendi oğlum, e, bana daha bağlı hale geldi diyebilirim. Evet. E, bu da benim sorumluluğunu artıran bir etmen oldu. E, çok Peki. keyifliydi bu açıdan. Ben de bir katkı sağlasam. Çünkü mesela hani Gökhan hep e, Kenan'la paylaşım bastırdı ama benim açımdan da e, iki tane faktör oldu. Bir, biz e, Mesela benim yaşadığım bazı zorlukları babalık izni öncesi Gökhan tam anlamıyorken artık daha anlar. İletişim anlamında bizim hani benim canımı sıkan veya bazı şeylerin yolunda gitmediği noktada ortak bir dert edinebildik. Çünkü her ne kadar e, farklı olsa yani o vakit ayıramazsa aynı evdeyiz evet ama Kenan'ın gelişimi veya evdeki bir durumla ilgili yaşadığım sorun benim yüküm oluyordu ve ben onu dolaylı aktarıyordum. E, aynı şeyleri izin sürecinde onun yaşadığı bazı noktalar olunca... E, Bizim iletişimimizde aynı res resmi aynı noktadan bakabildik. Ben bunun katkısını e, çok yaşadım. İletişim, ikimizin iletişimi anlamında da. E, üst üstten yük almak olarak ifade etmeyeyim ama sırf anneye bağlı olan süreçlerde bebeğin güvenli bağlanması babayla da olduğunda bebeğin de e, kendi çoklu bağlanmayı sağlaması onun gelişim açısından da iyi oldu. Yani beni gördüğünde benim resimden çıktığım farklı bir odaya girdiğim noktada arkadaki ağlama krizlerini biz aşabildik bu süreç Hani hem benim oğlumla olan iletişimim güçlendi hem eşimle olan aynı derdi anlatmak aynı gelişim noktasına ne yapabiliriz demek çok keyifliydi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Evet 12 haftalık izin oldu ama 12 haftalık izinde sadece oyun mu oynadınız? Kahvaltıyı birlikte mi yaptınız? Çünkü çocuk bakımı, bebek bakımı hakikaten çok meşakkatli. 12 haftalık babalık izninden önce ne yapmıyordunuz? İzin sırasında ne yapar hale geldiniz bebeğin bakımına ilişkin. Ee, yani şimdi otomatikman zaten e, kahvaltılar, bazı sabahlar kahvaltı yapıyorduk tabii oğlumla. Bazı sabahlar yapamıyorduk ama onun kahvaltısındaki sorunu üstlenir hale geldim. Ne yiyecek, e, o, menü, o gün menüde ne olacak e, ve onunla kahvaltıyı da e, yaptım bu e, iznim boyunca her sabah e, istisnasız. E, bu benim için de çok keyifli oldu. Tabii gün içinde daha fazla vakit geçiriyorsunuz ama daha fazla vakit geçirmekten ziyade daha da kaliteli vakit geçiriyorsunuz. çünkü. Eskiden de gün içinde belki olma yarım saat bir saat ayırıyordum. Ee, ama o ayırdığım yarım saat bir saatte arka plan arka plan otomatikman kafanızda iş oluyor. O zaman da o geçirdiğiniz vak, vakit e, çok kaliteli olmuyor. Beraber keyif aldığınız aktiviteler yapamıyorsunuz. Bu süreçte hem daha fazla vakit geçirdim e, Kenan'la hem de e, daha kaliteli vakit geçirdim diyebilirim. Çünkü kafanız boş olunca e, daha da... E, o an orada olmak çok önemli oluyor ve siz de keyif alıyorsunuz gerçekten süreçten. Tabii fazla e, vakit geçince gün içinde 3-4 e, kez altın değiştirmeniz gerekiyor. Bu altın değiştirme konusunda biraz daha uzmanlaştım diyebilirim. <gülüyor> Çünkü sürecin başına biraz daha böyle ne bileyim e, küçük e, küçük olunca daha rahat yapıyordum da büyük kalınca şey oluyordum e, zorlanıyordum kokusundan seyin ama e, bu sürecin sonunda her şeyi daha yele yapar hale geldim diyebilirim. Ee, genel bunlar da işte. Uyku çok önemliydi. Uyku, Kenan, yani kimse de uyumuyordu. Annesi veya işte bakıcısı ama e, ben işte ilk, ilk bir tepki gösterdi ilk bir haftada, az önce de anlattım. Sonra e, bir süreçten sonra size alışıyor, e, sizi istiyor. Şimdi hatta bizim e, bu... 8 haft hafta boyunca biz bayağı bir e, uyuttum tabii ama Hatta benden sonra bizim bakıcımız uyutamamaya başladı. Yani Geldik, Gökhan Bey sizi istiyor. Alın <gülüyor> de, <gülüyor> Kenan'ın dediği e, örnekler de yaşadık. E, çocuk tabii her şeye alışıyor. O süreçte de, de bana alıştı. E, genel bunları yapmayan her şeyi, yani toplumumuzda annenin ya anneye verilmiş bir sorumluluk gibi gözüken her şeyi e, ben yaptım diyebilirim e, bu süreçte. Yani bu sürece ortak oldum diyebilirim. Peki Serra Hanım, sizi gözleminiz ne? Gökhan'da nasıl bir değişim oldu? Yani 12 haftalık babalık izni kullanmadan önce neler yapmıyordu ve neleri yapar hale geldi? Ben ee, şöyle ifade <gülüyor> edeyim. Yani e, bizim evimizde tutak yönetimi Gökhan'daydı. Hani Kenan'da oldu. Stok yönetim, işte Gökhan bezi yok diyoruz tamam sipariş vereyim, daha işte masa üstünden yapılacak işte o zaman e, ne denir, mama yok mamayı alayım, e, bez alıyoruz mama alıyoruz başka ıslak mendil. Bunların yönetimi Gökhan'daydı e, ve eğlenceli oyunlar yani ben mesela aman bir lavaboya gideceğim hani bir beş dakika ilgilenebilir misin, bir, bir saat oynayabilir misin, hay hay onlarla hiç sorun yaşamıyorduk e, ama Gökhan gerçekten niyet, yani niyeti vardı sadece o e, Şimdi bebek bağlanması için bütün işlerin yapılması lazım. Bu hani e, datalarla da kanıtlanmış bir şey. Sırf bir kişiyle oyun oynuyorsa bebek sadece oyunda o kişiyi istiyor. Ve hal böyle olunca belli bir bakım yani ba güven duyması için birine bakımının yapılması, oyun oynanması, ağladığında yanında oluyor olması gibi temel şeylerde vakit ayırıyor. Beslenmede de yanında olması lazım. Şimdi bu dört maddeden sadece oyunda ve bazen beslenmede Gökhan durum gereği vakit geçirince e, uykuda çocuk istemiyordu. Yani e, çünkü mecbur ben oradayım. Benim de orada olduğumu gördüğü için e, alternatifini olduğunu bildiği için istemiyordu. Bu süreçte ben... Ee, dediğim gibi yani zaten hani e, beslenme konusunda o gün ne yiyecek ek gıda da ne besin alması lazım işte balık yedime balığı haftada kaç yedi gibi takiplere kadar yakın her şey her taşın altına elini koydu bu herkesin yapması gereken bir şey. Yani bütün babalar oğlunun gerçekten veya çocuğunun ee, ne yemesini yiyor neyi sevip sevmediğini de biliyor olması lazım baktığında bir şey ağlıyorsun neden ağladığını anlıyor olması lazım bu vakit geçirince olacak bir şey bir bir saat günde bir saat oynamakla ne yazık ki olmuyor biz gördük hani Iki, madalyon, iki yüzünde yaşadığımız için ben şunu diyebiliyorum ki bu bağlanmayı gerektirecek dört temel beslenme, oyun, uyku ve e, güven sağlama alanını yapmayınca olmuyor. E, o yüzden çok temel fark etti. Ben artık öğlen uykularını bıraktım. E, gerçekten artık bende uyumuyor. Ben de artık zorlamıyorum. Hani e, Bir yaşın bayağı geçken Kenan ama onları çözdük benim iletişim anlamında da yani beni de rahatlattığı için benim üstümden de stres gitti bu sefer Kenan uyduktan sonra bizim birbirimize konuştuğumuz şeyler de değişti tülerini. ben sadece hani Kenan perspektifinden e aktar mıyım Biz ikimiz akşam olunca ben anlatıyorum. Ya bugün şöyle oldu, böyle oldu. Şunu çözmemiz lazım. Bak burada olmuyor istediğimiz gibi. Yemiyor. Sonra onları... Yakan abi. <gülüyor> bir de onları çözünce ben zaten o işi bildiğim için ikimiz yani o aynı iş yapınca biz farklı şeylerden konuşabilecek bir hale geldik. Ee, yeni bir çocukluğunca ebeveynlik eş yani karı koca ilişkisi de etkileniyor ister istemez. Ee, bu izinle birlikte onun da daha az etkilenmesini sağladık diyebilirim. Peki... Tavsiye eder misiniz babalara babalık iznini kullanmalarını ya da e, biliyoruz her şirket bunu sağlamıyor. Çok nadir örnekler Pfizer Türkiye'nin yaptığı da şirketlere örnek olsun istiyoruz. E, ama yine de bu 12 haftalık ya da benzer şekilde uzun süreli babalık izni e, kullanamayan binlerce insan var. E, tavsiyeleriniz ne olur şirketlere neden babalık izni uygulamasını? Hayata geçirmeliler. Çünkü yasal izin sadece 5 günden hani ne olur ki? Ya Ben şöyle e, cevap verebilirim. E, evde mutlu olan bir insan işte daha mutlu olur. E, çok bu işin felsefesi bence e, şirketler açısından felsefesi burada yatıyor. Eğer siz çalışanınıza değer veriyorsanız, çalışanınızın evde daha mutlu olmasını sağlıyorsunuz. İnanın ki o çalışanınız işte de yarın e, daha mutlu bir hale geliyor, daha motive bir hale geliyor. Şirketler açısından babalık iznin bence böyle değer katacak bir notyonu var diyebilirim, çok kabaca. Bireysel anlamda da bütün babalara tavsiyem tabii ki, olabildiğince bu süreçte eşlerinin yanında olmaları, eşlerinin paydaşları olmaları, yan yana yürümeleri bu yolda. Çünkü yani tabii ki atomu keşfetmiyoruz bir bebek ama ee, i̇nanın çok vakit alıyor, çok zaman oluyor, çok yoruyor ve e, bunu bir kişinin üzerine yüklemek e, çok büyük haksızlık olur. E, bu süreçte e, nasıl evlilik kararını beraber alıyorsanız, çocuk yapma kararını da beraber alıyorsunuz. E, o yüzden çocuğun bakımını da e, beraber üstlenmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. E, bunu yaparken de vakit yaratmak babalar için önemli tabii ki. Çünkü hepimiz çalışıyoruz. E, gün içinde... E, imkanları varsa babalık izni tabii ki çok fazla şirket şu an böyle e, bir fırsat yok ifade ettiğiniz gibi ama fırsatları varsa kullansınlar e, çünkü çocuğunuzun o sürecini görebilmek e, çok keyifli bir şey. Babalık izni yoksa normal izinlerini kullanmalarını da tavsiye ediyorum çünkü bir daha e, bir daha yaşayabilirler belki başka çocuklara olursa. Ee, ama e, o çocuğunuzun ilk bir yılı gerçekten çok keyifli. Çünkü bebekle beraber oluyorsunuz. Tabii ki zorlukları oldu benim benim için. Kullanacak diğer arkadaşlar için de oluyordur ama aynı zamanda çok keyifli oluyor. E, eşinizle olan iletişiminiz de çok fazla gelişiyor. Serra'nın söylediği gibi aynı dilden konuşabilir hale geliyorsunuz. Seray daha iyi anlayabiliyorum. Benim ilk 3-4 ayında e, zorluydu tabii çocuk bakımı. Bazen de anlamıyordum açıkçası. E, yani niye bu kadar böyle oluyor ki dediğiniz çok nokta oluyordu. Onları yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Eşiniz böyle bir süreçten geçmiş. Yarın bir gün başka bir kez, başka bir durum yaşandığında daha rahat empati yapabiliyorsunuz. Bu açıdan izin kullanmalarını çok öneriyorum. Ama olmuyorsa da izin kullanamıyorsanız da belki gün içinde birkaç saat yaratıp. Ee, o birkaç saatte bebeğinizle çocuğunuzla e, kaliteli vakit geçirmek iki saat kafanızı tamamen boşaltıp orada olmak onu düşünmek iki saat boyuncaki sürecine eşlik etmek alt değiştirmesi alt değiştirme yemek yedirmesi yemek yedirmek uyutmasıysa uyutma beraber oyun oynamasıysa keyifli beraber oyun oynaması ee, çok da iki günde iki saat bence kimse ayıramam diyemez bunu yapmak uzun vadede çok çok önemli. Ee, Ailenizin birlikteliği e, açısından da çocukla olan iletişiminiz açısından da genel e, tavsiye edebileceğim bu olur. Ben bu, küçük olarak. uygulama örnekleri de verebilirim gerçekten. Yani çocuk erken uyanıyor. Şimdi orada aslında babayla baş başa geçirdiği vakit çok kıymetli olabilir. İzin alamayan bir sürü insan olabilir. Yani hani gerçek olmak açısından. Şirketler anlamında bu uygulama çok yaygın değil şu an. O yüzden o sabah çocuk altıda kalkıyorsa ile yedi buçuk arası baş başa geçirilecek vakit. Anne kahvaltıyı hazırlamaya gider ama baba orada gel oynayalım. Gel sabah katının altında işin. Bunların hepsini yapabilir. Burada niyet önemli. Akşam bir saat erken yatıp sabah bir saat erken kalkmak. Uzun vadede ailede o bireyin, çünkü eve bir yeni kişi katılıyor, yeni bir karakter, onun alışkanlığı, sevdiği şeyi gözlemleme açısından çok değerli. Ee, babalar hep e, eski toplum sıfatıyla eve ekmek getiren kişi olmaktan dışında bence üç kişilik bir aile, üç tane bireyin yaşadığı bir ev, bir çatı. O çatıda herkesin birbirini daha iyi tanımasına fırsat tanımaları lazım biz yani ben Gökhan'ın da kendi ailemden de biliyorum bizim hepimiz babalarımız yoğun çalışıyordu. Annelerimiz bize daha çok vakit ayırdı. Bunun toplumun kodunda değişiyor olması lazım. DNA'sının değişmesi lazım. Peki şimdi tabii bebeğiniz büyüyecek. Daha uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Şey, evet. Evet. süreçte kendisine hep eşlik edeceksiniz. Gökhan'a sormak isterim. E, 12 haftalık izni kullandınız. Babalık izni kullandınız. O süreç geçti, bitti, gitti. Peki, bundan sonra ona nasıl eşlik edeceksiniz? Çocuğun sorumluluğu sadece annede midir? Ne, neler yapacaksınız? <gülüyor> İlerleyecek Ya e, Tabii o bahsettiğim şey önemli. Gün içinde vakit ayırmak. E, onunla beraber vakit geçirmek. O vakit geçirdikçe mutlaka çalışmak e, onun yanında oluyorsunuz ama onun dışında e, tabii ki eğitimi çok önemli e, oğlumuzun e, çünkü o dediğim şey önemli bir konu ilk üç yaşında yaşadığı birçok tecrübe hayat boyu hayat boyu taşıyor e, onun eğitimiyle yakından ilgilenmeye çalışıyoruz e, öyle pastaşıyoruz kendimizde Serdar mesela daha e, şimdi okula gidiyor haftada iki defa onunla ilgileniyor e, ben de biraz daha uzun vardı acaba ee, Oğlunuz hangi okula gider? Çünkü işte, 3 yaşında artık çocuklar e, kreş öncesi eğitimlerine başlıyorlar. Biraz daha onları araştırıyorum. Ee, ileride şey planlarım var böyle beraber vakit geçirebileceğimiz fırsatlar yapmak. Çünkü çocuklar çok hızlı büyüyorlar dediğiniz gibi ve bir anda aslında yuvadan uçup da gidiyorlar. Ee, onu olmadan, onun olabildiğince vakit geçirebilecek aktiviteler planlıyoruz. Yaz tatillerinde olsun veya aralarda böyle küçük kaçamaklar yapabileceğimiz fırsatlar yaratabilmek istiyoruz bir tarafta. Onları planlıyoruz. E tabii pandemi dönemi biraz şey zorluğu da oluyor. Yani dışarıda değiliz, evdeyiz devamlı. E, evdeyken bu işle polimek biraz daha zor ama e, olabildiğince elimden gelen gayreti sarf ediyorum diyebilirim. Küçük alanlar yaratıyoruz. E, apartmanın bahçesinde küçük kamp yapılabilir Kenan, yani şuan bir yaşında bir üç dört ay havalar ısındı nasılsa öyle bir şey. Küçük anılar yaratmak, bu paylaşımları devam ettirmek. Çünkü hiçbir zaman da bebek bu kadar aslında ilk on iki hafta olmasının önemi de o iznin. Hiç bu kadar ihtiyaç duymayacak bundan sonra bize. Bu bir yıldan sonra artık kendi kendine gitgide yönetiyor olacak. O yüzden bu sürede vakit ayırmak ayrıca kıymetli. Bundan sonra da onun ailesiyle keyifli hatıraları olsun. Yani biz onun gelişimini desteklerken biz de keyifli vakit geçirsin mümkün olacak elimizden geleni yapacağız. Peki şimdi Gökhan Bey babalık izni kullanan ilk kişi oldu. Sizden sonra kullanan izin alanlar oldu mu? Durumlar nasıl? Aynen ya. bildiğim kadarıyla şu anda e, satış teşkilatımızdan tanıtım e, temsilcilerimiz standı üç kişi aldı. E, giderek de artıyor sayımız. Tabii daha yeni hayata geçtiği için şimdi herhalde e, yavaş yavaş yeni babalar da almaya başladılar ama bildiğim kadarıyla şu an dört kişilik şirketi kullandılar. Yani şirkette tabii farklı uygulamalar da var. Hem babalık izni hem de... E, Anneden anneye mentorluklar var. Ee, siz yeni an yani hem kadınları hem erkeklere yönelik. Baba yeni baba olduğunda ona yönelik yardımcı olabilecek mentorluk. Anneye mentorluk. Ee, yeni anneyi de, mevcut anneyi de destekleyecek yapılar var. Maksat hani herkes evinde zengin kursun pandemi sürecinde ve sonrasında e işe de bunun e eksponansel katkısı oluyor. Istersem. Gökhan, sen şimdi mentorluk yapacak mısın diğer babalık izniyle kullananlara? Ve tavsiyelerin ne olacak demin biraz saydın ama... En önemli sorun ne? Onu nasıl çözebilirler? Bir senden püf noktası alalım. Ya yan olmadı beni ama... <gülüyor> <gülüyor> ya herhalde <derdense gülüyor> şeyi söyleyebilirim. Ee, çok çabuk geçiyor vakit. Ee, o, ben, ben 8 haftasını kullanabildim. Yani şimdiki 12 hafta kadar kullanabilecek arkadaşlar. Ben iş bilemem gerek 8 hafta kullanabildim. Ee, ama e, inanın... Başladı ve bitti gibi e, o tüm süre, e, onu dolu dolu geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü daha böyle fırsat olmuyor o sekiz hafta, hadi kariyerimizde bir noktada duralım da iki ay ben oğlumla vakit geçireyim, e, şimdi vakit geçireyim diyeceğiniz... Oğlum da sen ne isteyecek? E, oğlumla var değilse Şimdi de fırsatı olacak. Çok çok zor bu, e, herhalde insanın hayatı da, hayatı boyunca sahip olduğu tek fırsat. Doğru planlamasını yapmak bunun. Biz çünkü hemen planlamasını yaptık. Ya bu sekiz hafta süremiz var. Eşim bunun bir kısmında çalıştı, bir kısmında e, o aldım. da izin aldı. Beraberdik. E, nereye gideceğiz? E, oraya giderken Kenan'ın gerekliklerini yanımıza ne götüreceğiz? Çok hızlı planlama yapmak çok önemliydi. O planı doğru yapmak, e, doğru aktiviteler e, koyabilmek ve doğru hedeflerle bunu hayata geçirmek bence çok ürküktü. Bir de keyif almak yani. İnsan çocuğuyla vakit geçirmekten keyif almazsa, eşiyle neyden keyif alır yani hayatta? Bu bence böyle değerlendirebilirler. Çocuk bakımının en zor yanları, üç tane zorluk istiyorum. Çocuk bakarken şu üç zorluk var, bu üç zorluğu şunu yaparak, şunu yaparak, şunu yaparak aşabilirsiniz diye tek tek bana anlatabilir misiniz? En önemli üç zorluk ve bunlar nasıl aşılabilir? Anlaşılabilir mı? Başlamak ben önce. başlayabilir miyim? Hayır. Hayır, ee, hayır, hayır, hayır. Önce Hadi bakalım, kopya çekmez. Önce gel. Yok şöyle. Bir hayatınızda her şeyi siz zaman açısından kendiniz yön verebilirsiniz. Yetişkin bir birey olarak ama çocuk bakımında siz zaman planı yapamıyorsunuz. Çocuk planı yapıyor. Çocuğu kaç saatte, hangi saatte uyanacağına, hangi saat yemek yiyeceğine, hangi saat tuvalesini yapacağına o karar veriyor. Sizin Tamamen zaman planınızdan bağımsız bir şey. Bu bence en büyük zorluk. Bazı sabahlar altıda kalkıyor. Ben de altıda kalkıyorum. Bazı sabahlar sekizde kalkıyor. 8'e kadar uyuyabiliyorum. Gün içinde de planınızı yapmanızda o biraz etkili oluyor. Sizin kendi kararınızın dışında bir süreç işlemiş oluyor. Zamanlama açısından. Bence bu bir zorluk. İkincisi, biraz uyku konusu sıkıntılı diyebilirim belki. Çünkü uyku zamanlamaları da ya zamanlama açısından değil de uyku konusunda bazen uyuyamayabiliyor mesela bazen çok uyuyor bu cevabı verebilirim. Ya ama ee, taktik istiyorum şimdi tamam. Birincisi zamanlama dediniz bebeğin kendi zamanı var sizin onun zamanla göre plan yapmanız gerekiyor tamam. Evet. Peki bunu nasıl yapacaklar nasıl becerecekler? iki uyku dediniz e, uyku sorununda uyumadığında çocuk. Bu %99 önemli bir sorun. Çocuklar uyumuyorlar hmm. ve ebeveynler türlü türlü yöntemlerle uyutmaya çalışıyorlar. Çözüm ne? <gülüyor> Çözüm ne? Nasıl uyutabiliriz? Çözümü anladım. Çözümü şu, e, yani farklı farklı uyku eğitim e, yöntemleri var e, ve açıkçası nasıl alıştırırsanız da öyle gidiyor çocuk. Bazı çocuklar var, kucakta uyuyorlar. Bazıları var, yatakta uyuyorlar. Biraz da uğraş vermek gerekiyor çocuk. Beni, çocuk uyumadı, hadi o zaman aşağı indirelim, salona götürelim, oyun oynasın dememek lazım. Çünkü o çocukların o uykuya ihtiyacı var. Öyle uyuması böyle denemek, böyle uyuması şöyle denemek. Biraz e, farklı opsiyonları e, deneyimlemek, çocuğunuzu anlamak, o nasıl uyuyorsa, e, onu anlayıp ona göre uyutmak e, belki bir çözüm olur. Mesela ben de birinci gün bir zorlandım, çocuk beni istemedi diye, diyebilirdim. Serha diyorum, Serha ben duymuyor, uyumuyor, hadi sen de uyursun. Yapmadım böyle. Zorladım. Belki biraz ağladı. Belki biraz suysuzlandı. Ben de tam o aralara toplantı koydum ki bana ulaşamasınlar. Dedim toplantım var. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Yaparsınız. Ya, ikinci gün belki biraz daha şey aldım. Üçüncü, dördüncü gün zaten siz de anlıyorsunuz. Ha, böyle uyuyor da böyle. Ben mesela burama şey koydum. Ee, bir tane leyleği var. Ee, leyleği buraya koyuyorum. Öyle önce kapıyı kaldırıyor. Leylek burada uyuyor. Hadi o zaman ben sen de burada uyuyorum. Burada uyumaya başlıyor. Ya, bunun gibi e, zaten vakit geçirdikçe anlıyorsunuz ama biraz uğraş vermek lazım. Çok çabuk Bırakmamak lazım. Bence önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü çocuk da bir birey ve inat, inadı var yani o da inatçı olabiliyor bazı zamanlarda. O inadı kırmak, onu biraz anlamak e, e, zorlu ama basit aynı zamanda. Zorluğu şu, e, biraz o şeyi anlamanız lazım. Direnci yönetmeniz lazım. Basit bir taraftan da bebek yani ne kadar zor olabilir? Biraz vakit harcamanız lazım. Içinde. Üçüncü sorun en önemli sorun ne ve çözüm ne? Üçüncü önemli sorun. Kopya verebilir misin? Verebilir miyim? <gülüyor> Tabii olur. Yemek diyebilirsin çünkü sen kahvaltıda zorlandığın farklı panzalar gibi. Evet yemek, şey. yemekte de bu da biraz ona bu da biraz ona benziyor. Ee, mi? Yok. Yok. Ee, yemekte de seçici olabiliyorlar mesela bazı gün işte omlet yapılıyor, ee, omlet yapıyoruz ee, o gün omlet iskili ama bazı gün ertesi gün aynı omlet tane koyduğumuzda... Yemiyor. İşte o gün belki omleti biz nasıl biz nasıl her gün kahvaltı aynı şeyleri yersek sıkılıyoruz. Onlar da onlar da sıkılıyorlar. Ben bunu biraz geç fark ettim. Annesi tabii biraz yardımcı oluyor. Her gün omlet yedir. yemez dedi yani. Bir gün omlet yaptık. İşte ertesi gün yumurtayı farklı bir şekilde rafadan yumurta, veya işte e, pancake vesaire gibi e, şeylerle yaptık. E, evet. O zaman yedi. Mesela benim bunu anlamam biraz süre aldı. Çocuğu yedir, yedir yedir zorla yemiyor. Çocuk da şey yani canlı bir taraftan da. E, ona olunca işte onun damak zevkine uygun diyeyim, damak zevkine uygun yemekler yapabilmek e, biraz zorluydu. O, o onu keşfetmek zorluydu, Sonrası kolaydı. Sonra her gün yemekleri değiştirince onun sevdiği şeyleri anlayınca, ya o da bir yaşayan bir insan sonuçta e, anlamak, ona göre bilmeni hazırlamak e, önemli bir zorluktu diyebilirim. Ama Serha okunda çok destek oldu. Yani ben yoksa orada ya uykuyu çözmüştüm ama yemek konusunda çok da beleniyordum. E, sağ olsun. Açmanıza yardımcı olun. Tamam. Şimdi Serra'dan dinleyebiliriz. Ben, e, ben de bire uykuyu koyarım. Ben hiçbir zaman çok uyuyan bir insan olmama rağmen hayatınız değişiyor. E, günü beş ayrı seansta yaşıyor gibisiniz. Gece de bir seans yani. Orada da e, çocuğun uykularıyla birlikte. E, sabırlı olmak önemli. Yani e, bir de şeyi e, ne diyeyim her çocuk ayrı. Yani bir çocuk uyumuyor da işte öbürünün çocuğu uyuyormuş. Bence hani en önemli şey bizim toplumumuzun yarattığı, özellikle Türkiye'de bence olan, e, çocuğun üstüne aşırı titreme işte. Çocuğun yani hem emerek uyutmasın hem yatakta üstüne, yani o bir birey büyüyecek. Zaten kimse hayatın sonunda emerek uyumayacak yani. O sürede kendilerine de kimse yüklenmesin. Yani ben kendime e, ilk zamanlar çok yüklendim. Yani e, öyle bir disiplin vardı ki evde her şey istediğim gibi olsa gerek yok yani. Ben ben birazcık esnek rahatlayın, canınla bebekle rahatladı, evde rahatladı. Kimse kendine çok yüklenmesin. Esnek olsan, bebekle dinlerlerse uyku çözülmese de bir noktada çözülecek. O noktayı sabırla atlatmak iyi olabilir. Hani bu taktiği verebilirim. Ee, ben ikinci zorluğun e Evde iki kişi istediğiniz zaman televizyonu açıp istediğinizi hmm, yiyebiliyorken evet. bir anda öyle bir şey yok. Televizyon açılmıyor evde. E veya hadi gel şunu yiyelim diyeceğinizde baş başa oturacak bir vaktiniz yok. Çünkü her ne kadar... E, destekleriniz olsa da bu anne anne anne olabilir babaanne olabilir abla teyze olabilir veya e, bakıcı olabilir bir kişi yani iki kişi iki ebeveyn çalışırken olmadığı için o destek fonksiyonu olsa bile orada gönlünüz el vermiyor ki Hadi Gökhan gel baş başa işte orada bebek oynasın biz demek yani bu olmuyor o yüzden e, bence en önemli ikinci öyle ebeveynlerin kendilerine baş başa geçecek vakit yaratmaları. yaratmalara. Biz mesela hep Kenan e, uyuduktan sonra bunu yarat. Yani ben bu taktiği verebilirim. E, bebeği rutine oluşunca siz de kendiniz daha rahat planlayabiliyorsunuz. Bir nokta doğru için oturuyor çünkü. Onda da oturabilir, dokuzda da da, de de oturabilir. Oturduktan sonra en azından yarım saat. Hem eş yani ne diyeyim, çift olarak ilişkinize vakit ayırın, Hem de kendinize. E, ben çok duyuyorum etrafımda işte banyo alacak vaktim yoktu. Yani bir şekilde onu yaratması lazım. Çünkü annenin banyo alacak vakti yoksa o öyle bir yüktür ki o bir noktada patlar. Ee, sinirsel olarak patlayabilir, sağlıksal olarak patlayabilir ama bunu hiçbir anne, hiçbir ebeveyn kendine yapmamalı. Yani. E bir şekilde en yakın arkadaşın arasın. Gel yarım saat dinlensin. ama o yarım saat keyifli banyosun en azından yapabilsin. Ben ona çok dikkat ettim. Yani kendi sağlığım açısından, ruh sağlığım açısından ikinci zorlu konu söyleyebilirim. 3 Pandemi zorluğu diyeyim yani biz pandemide ebeveyn olduk ve ben e, oğlumla ilgili sürekli acaba sosyallik anlamında bundan sonra insan içine bir zorluk yaşayacak mı tereddütü çok yaşıyorum çok okuyorum onu çok destekleyecek şeyler yapmaya çalışıyorum ama kısıtlı imkanımız var herkesin de aynı şekilde e, o yüzden insan görmüyorsa toprak görsün hayvan görsün bitki görsün e, apartmanın bahçesine insin. hani Tamam belki bir ormana şu an götüremiyoruz, tam kapanmadayız ama apartmanın bahçesi o yaprağı görsün eve bitki alsınlar, onunla konuşsun ee, ama onu yaşatsınlar çünkü uzun vadede bunun e, elbet etkileri olacak, çocuklarımız minimum etkilensin diyeyim sosyallik anlamında. Çok güzeldi. İlişkilerinizi e, sormayı unuttum. Gerçi ara ara değindiniz ama 12 haftalık babalık izni kullanmak kadın ve erkek arasındaki ilişkileri nasıl etkiliyor? çünkü Kadınlar anne olduklarında depresyona da girebiliyorlar. Niye? O bebeğin sorumluluğu sadece onların omuzlarında olunca o yükün altında kadınlar eziliyorlar. 12 haftalık babalık izni sizin ilişkinizi nasıl hale getirdi, nereden nereye taşıdı? <gülüyor> ben başlayabilirim. Yani ben kendi açımdan biraz anlatayım. Ee, o Az önce de bahsettiğim şey önemliydi, ee, biraz daha Serhan'ın yaşadığı zorlukları birebir deneyimlemek, ee, biraz daha onunla empati yapabilir bir hale geldim. Ee, bu 12 haftalık, 8 haftalık olan süreçte değil. Ee, biraz daha ortak dili konuşabilir hale geldik öyle olunca. Ee, biraz daha ortak düşünebilir hale geldik en, de, en önemlisi de. Ee, bu bence biraz e, birlikteliğe e, pekiştiren bir unsur oldu. O açıdan onu söyleyebilirim. Ee, başka? ben erkek rolüne büründüm. Yani şöyle şeyler de evin ekmeğini getiriyorum. Şu an çalışmam <gülüyor> lazım. Esprileri de yorduk tabii kendi içimizde. Normalde çünkü toplumun kodu farklı. Erkek çalışır, kadın bakar. Ben toplantıdayım. Gökhan Mesut'a biz parka gittik. İşte ben market alışverişi yapıyorum. Evde bir şey eksik mi? Ee, değişik rolle. Yani ben de onun perspektifinden bakma fırsatı buldum Tülay Hanım. Sırf şey gibi düşünmeyin yani. Hani baba annenin anlıyor da ben de onu anlayabilirim. Yani işim yoğunken o sırada hani bebekle ilgili bir şey ona ya demek de vicdan yani şeyde fark ettim ya bundan önceki sürece belki yani is, yapmak istek yapamayan babaların bir vicdan konusu da var ben bazı noktalarda vicdan azabı çektim toplantım var gidemiyorum onlar bahçeye çıkıyor ee, gibi gibi e, durumlar oldu Bence e, ikimizin ilişkisi anlamında birbirimizi gerçekten birbirimizin yerine koyduk kendimizi. E, öncesinde benim ona, e, ben açıkçası bazı noktalarda çok destek görmediğim için e, serzenişte bulunduğum konularda aslında onun ne yaşadığını anladım. E, benim bazı hassas olduğum konularda neden hassas olduğumda o beni anladı. Empatimiz güçlendi ebeveynlik anlamında. E, bu olunca bu dolayısıyla ilişkinize de yansıyor. Çünkü birbiriniz olan o kırgın, o yüklenme anlayınca başka şey konuşuyorsunuz daha keyifli geleceğe der plan yapar hale geliyorsunuz. Bir de yani 9-10 aylık süreçte çocuk doğdu büyüdü bakıma evdeyiz pandemi var bence şey güzel oldu yani iki hafta başka bir yere gittik yeni bir yer yeni bir deneyim çalışmamak çünkü iş, Serdar işe başladıktan sonra ben de bir dönem çalışıyordum yoğun bir şekilde. Öyle olunca bir ara varmış olduk her şeye, çalışma tempomuza da. O da bize iyi geldi bir taraftan. Böyle bir avantajı oldu diyebilirim. Güzel. Çok keyifli bir röportajdı. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bir dahaki... Bir teşekkür Ola... Biz teşekkür ederiz. Yine konuşalım. Nasıl geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <gülüyor> Hiç hayır demediniz. <gülüyor> Yani aslında ben hayır diyorum, ben üç çocuk istiyordum Tülay Hanım ama bir çocuğun <gülüyor> ne kadar adanmışlık istediğini görünce onlardan bayağı imtina ettim. Yok biz bir tane çocuğumuz olsun ondan hani çok zor, ekonomik olarak zor, vakit olarak zor, her şeyi yani kolay diyemezsiniz. Buna ne kadar hazır olursanız, ben mesela bunu da söylemek istiyorum, ne kadar bir kişi çocuk istiyor, mevbeliğine hazırım derse desin, o iş başa düşünce anlıyor ki o kafasına düşündüğü hiçbir şey değil. O, o çocukta ikisinin arasında sıfırdan oluşan bir şey oluyor. Ee, o yüzden bakalım. Yani. İnşallah Allah sana da ders olursa olmuşsa da olur. Yani. Sağlık olsun. Aslında güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi biz okullara gittiğimizde matematiktir, fendir, Türkçedir, öğreniyoruz. Üniversitelerden mezun oluyoruz. Meslek sahibi oluyoruz. Şirketlerde çalışıyoruz ama annelik, babalık Nedir? Buna ilişkin herhangi bir eğitim almıyoruz ve balık alıyoruz. Hazır olmak nedir? Annelik babalığa hazır olmak nedir? Hissiyat mı? istek mi? Bunlar yeterli mi? Aslında anne babaların bir ana babalık eğitimi alması gerekmez mi? Ne dersiniz? Son sorum bu olsun benim. Valla gerekir. çok <gülüyor> Ben en azından e, onu yok. Birçok insan ya bunu yolda öğreniriz, bizim annemiz babamız da bunun dersini aldık, kursuna mı gidiyor ama e, yani yeri geliyor, e, böyle seyreyle birbirimize baktığımız, şimdi ne yapacağız dediğimiz, e, birkaç tane örnek yaşadık ki böyle evet. panikledik. E, ya ateş çıktı, diyorsun. fitil takmak lazım ki biz öncesine eğitim de aldık yani ben anne babalık okuluna gittim her ne kadar Gökhan ışığından ötürü vakit ayıramasa da hem anne hem babalık girdim ama başınıza gelmeden çok da onu keşke deneyimleyebilseniz yani. Mesela bir acil yardım eğitimi, Evet. her anne babanın alması gereken eğitim Allah korusun çocuğunuzun ağzında bir şey kaçsa bazında kalsa ve çok çok olan şeyler bunlar ebeveynlik eğitime bu, bu konuştuğumuz perspektifte Hı. annenin babayı, babanın annesi, anneyi anlaması, nelerle yüzleşecek, önceden hazır hale gelmeleri e, çok çok kritik bence. Onun için inşallah olur o da ileride. İnşallah yani doğum sonrası babanın annene kadar psikolojik destek olacağı bile çok önemli. Çünkü kadının e, kimyasal olarak yaşadığı bir e, depresyon var. O vücuttaki bütün hormonların değiştiği dönemde ilk 10 günlük. Orada karşısındaki kişinin ya doğum yaptığına... Hani, çok mutlu olman lazım dediğinde sen benim ne yaşadığımı biliyor musun ki diyeceği noktaya geliyor. E, bu eğitim, en azından farkındalık oluşması önemli. Ve sırf bence baba değil yani. E, destek fonksiyonu kim varsa onların da aynı eğitimi alıyor olması lazım. Hakikaten hem çocuk eğitimi hem eşler arası ilişkiler psikolojik olarak aslında... Bir pedagog eşliğinde çocuğunu büyütenler de var biliyorum. Çünkü o çocuğa siz nasıl davranırsanız yarın öbür gün o kişilikte biri hale geliyor. Yani evet. ben çok ebeveyn biliyorum çocuğun bir şey kırdığında ha sakar diyor. Ya, çocuğa niye sakar diye bir kodlama yapmamalı. Etiket tabii. Olabilir ya da yemek yedirirken sinirleniyor, öfkeleniyor, ya öfkesini yansıtıyor çocuğa. O çocuk yarın öbür gün stresli hale gelebiliyor. Hakikaten oh. işimiz zor. Zor. <gülüyor> çok teşekkürler, çok güzel. Biz teşekkür ederiz <gülüyor> Süleyman, çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşçakalın.